3x eksi 9'un mutlak değeri eşittir 0 denklemini çözün ve sonucu sayı doğrusunda gösterin. Denklemi bir kez daha yazalım. 3x eksi 9'un mutlak değeri eşittir 0 diye bir denklemimiz var. Eğer bir ifadenin mutlak değeri 0 ise o ifadenin değeri ne olabilir? Mutlak değeri 0 olabilecek tek şey 0'dır. Yani mutlak değer içindeki ifade 0 olmalıdır. Yani şunu biliyoruz ki, 3x eksi 9 eşittir 0. Eğer denklemin sonucu başka bir pozitif sayı olsaydı elimizde 2 değer olacaktı. Yani eğer sonuç 2 olsaydı 3x eksi 9 ya 2 ya da eksi 2 olabilirdi. Ama eğer sonuç 0 ise 3x eksi 9 0'a eşit olmak zorundadır. Zira mutlak değeri 0 olabilecek tek sayı odur. Bu durumda sadece denklemi çözmemiz yeterli. Denklemin iki tarafına da 9 ekliyoruz. Eklediğimizde elde edeceğimiz sonuç 3x eşittir 9. İki tarafı da 3'e böldük ve buradan da x 3'e eşit oldu. Bu kadar. Şimdi sorunun ikinci kısmını yapalım. Sonucu sayı doğrusu üzerinde gösteriniz denmiş. Öyleyse çizip gösterelim. Burada bir sayı doğrumuz olsun. Evet şuraya çizeyim bir tane. İşte sayı doğrumuz. Birkaç tane negatif değer de koyalım. Diyelim ki eksi 2'den başlıyoruz ve eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, evet ve böyle devam eder. Ama sonuç x eşittir 0. Bunu sayı doğrusunda 3'ün üzerinde bir nokta koyarak gösterebiliriz.